Sevgili Gerçekler Dünyası izleyicileri, belediyeler ve milli eğitim çalışanları, sizlere bugün seslenmek istiyorum. Belediyelerde, kadroya geçiminde, son anda potaya kondukları için, önce belediyeler gündemde olmadığı için, belediyeler alelacele o hangi sistemde tam entegre olmadan belediye şirketlerinde yarım kadroya geçirildiler diyelim. Neden mi arkadaşlar kamu personeli ya kamudur ya özeldir kamu personeli ya özeldir ya kamudur yarı yarıya olmaz yarısı kamu yarısı özel olmaz tüzel kişilik değildir kişiler değil mi arkadaşlar kişiler şirket değildir Kişiler ya kamuya bağlıdır ya özele bağlıdır gerisi kaos oluşturur yetkid karmaşıklığı oluşturur. 4D'li sisteme geçirirken belediyelerle ilgili hastaneler, tabu kadastrolar, göç idaresi, karayolları, üniversiteler, arkadaşlar birçok kamu kurumu, nüfus müdürlüğü ne yaptı? Çalışanlarıyla, taşeron iççi çalışanlarıyla direkt 4D'ye tam kadroya geçtiler. Onlar TİD imkanlarıyla kavuştular ve bu konuda hiç aksamadan ücretlerini aldılar. Şimdi sesleniyorum. Şimdi ne seçimi var? Yerel seçim var. Yerel seçim kimlerin seçimi? Belediye çalışanları. Sizin çalıştığınız binadaki başkanların seçimi. O zaman soruyorum. Tüm Türkiye'nin gündemini ben geç tasvir etmesem de yerel seçim 9 ay önceden işgal ettiyse ve seçime ramak kala, artık bugünden tamamen belediye seçimlerine endekslendiyse e soruyorum belediye çalışanları en avantajlı aslında siz olmamalı, olmamalı mısınız siz değil misiniz avantajlı olan evet avantajlısınız o zaman görüştüğümüz yetkililer Ankara'da bu konuyla ilgili yoğun şikayetlerin belirtildiği de göz önünde bulundurulacak olursa belediyelerin 4D tam kadroya geçirilmesi an meselesi diyoruz bu müjdeyi AK Parti grubunda veya herhangi bir basın açıklamasıyla akşam seçime yakın TV'lerde görebileceğiz. Belediyelerin şu anki bu durumu yani götürülemez bir durumdadır. Ve şirketleri olan durum Ankara'da hissedilmiştir. Yoğun şikayetler mevcuttur. Ve bu bilgiler ışığında özellikle belediye çalışanlarımızın Belediyedeki kadro, tam kadroyla çalışmak isteyen kardeşlerimizin buradan müjdelemek istiyorum. Eğer size Mart'ta böyle bir müjde verilip işleme konma adımı hemen atıldığı zaman buna da inanıyorum tehdiyelerinizi insanda alabileceksiniz. Tehdiye ödemelerinizde bir maaş mahsup şeklinde olacaktır arkadaşlar ve size katkı sunacaktır. Alacağınız 4 tane tehdiye. Size bir yıl içindeki acil ihtiyaçlarınızda pansuma merhem olacaktır. Ayrıca belediye çalışanlarının arkadaşlar bir konu daha onlara seslenmek istiyorum. Mesela 4D'li için alacağı emplasyon zammını da alacaksınız. İnşallah bu hafta bekliyorum. 1800-1700'lük çalışan belediye çalışanlarının maaşları 2020 olacak. Sıkıntı varsa bana yazın. O kadro geçiminde özellikle arkadaşlar bu zam geçiminde asker ücret, taban ücretine mutlaka 2020 TL'nin altında maaş alan kalmayacak belediyelerde. 2020 üstü olanlarda da sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, TDI düğmesi alsanız da 4D tam kadroyu geçtiğinizde dahi oraya geçmeden dahi şu enflasyon farkı zambını alacaksınız bilginiz olsun. Diğer 4D'ler enflasyon farkı olur bana olmaz demeyeceksiniz. Bu yüzden kısa toparlayacak olursak belediyelerde... 4D kadro dönemi tam anlamıyla Mart ayında start alacak arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Ee, Eğitimle ilgili arkadaşlar, Eğitimle ilgili konuya geçmek istiyorum. Şimdiden belediye çalışanlarına alacakları müjde, alacakları imkanlar konusunda hayırlı olsun diliyorum. Ama bu konuda sizlerden bir isteğim var. Tüm belediye çalışanları arkadaşlar. Lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Ne yapın edin? Ne yapın edin? Yani bu konuda adım atmayı deneyin. Ne yapın edin? Bu konuda sizler de gelen giden adaylara ve yetkililere durumlarınızı bizzat tekrar tekrar anlatın. Olay zaten sıcak, daha da evime kazansın. Tamam mı arkadaşlar? Söz mü arkadaşlar. Hepinize güveniyorum. Değerli Milliyetim Çalışanlara, size gelecek olursak. Milliyetim çalışanları Çalışanlara geçenki yayınımda olağanüstü bir yoğunlukta karşımdaydılar. Ben de tabii ki onların bu birlik ve beraberliğinden mutlu oldum. Geçen seneki yaşadığımız 12 ay travmasını bu sene daha da fazla yaşamamak adına 12 ay çalışımınız konusunda arkadaşlar bu haftada yoğun gündem ve çalışmalar gerçekleştireceğiz. Eğitim Çalışanlarının özellikle son 3 ay çıkış almamaları konusunda bunun sosyoekonomik toplumdaki etkisi konusunda yetkilileri hızla ve etkili bir şekilde belirteceğiz ama unutulmamalıdır ki önümüzde genel seçimin olması milli eğitim içinde bulunmaz bir fırsattır Nedir bu fırsat arkadaşlar 35.000'i bulan bir sayınızla 35 bin bine çarptığımızda yüz 120 bin bulduğunda bunların da 70 bin oy kullanabileceğini düşündüğümüzde sizin de L gücünüzün çok etkili olduğu söyleyebiliriz. Bu konuda Milli Eğitim Çalışanlarının özellikle kurumda 5 milyar, 6 milyara yakın ek dersle eğitim alan öğretmenlerinin olduğu kurumlarda, gidip geldikleri kurumlarda bu kardeşlerimizin de 12 ay müjdesiyle müjdelenmesi, bütçeye yük olmaması gerek. Yük olmasa gerek. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Çalışanları, sizin bildik ve beraberliğiniz, bizim buradaki azmimiz ve yöneticilerin de duyarlılığı neticesinde bu yıl 12 ay olsa dahi. Biz sürekli ibaresini korumasını istiyoruz. Bir yıla mahsus değil. Maliye ile otursunlar, konuşsunlar. Artık Sayın Bakanımız Selçuk'tan. Sayın Bakanımız Selçuk'tan lütfen bu konuda acil ve ibedadım beklemekteyiz. Milli eğitim kutsal bir müessesedir. Milli eğitim çalışanları bu kutsal müessesede bu pozitif ayrımcılıkla karşı karşıya olmalıdırlar. Neden? Eğitim ve öğretimin yapıldığı kurumda... Diğer çalışanlarımızın da kafaların net ve rahat olmalısı gerekmekte. Hiçbir çalışan 2 ay sonra çıkışı alacağım diye o psikolojik baskıyı üzerinde hissetmemelidir. Bu konuda yetkililere ısrarla bildirimlerimiz devam etmekte ve binlerce mesaj almaktayım Milliyetim Çalışanlarından. Evet sevgili arkadaşlar, ben de Milliyetim Çalışanları için seçime ramak kala. Sürekli işçi müjdesi, müjdesini bekliyorum. Ben zaten ilgili yetkililerle görüşmelerimde Geçen sene bana bir yetkilinin birini demişti size paylaşmıştım. Geleceksin inşallah uğraşmayacağız demişti. Geleceksin inşallah böyle şeylerle şey yapmayacağız demişti. Bunlarla karşılaşmayacağız demişti. Bunlar ne mutlu şeyler arkadaşlar. Böyle şeylerle karşılaşmayacağız. Böyle sıkıntılarla karşılaşmayacağız arkadaşlar. Güzel değil mi arkadaşlar? Hepiniz en isteğim şu değerli kardeşlerim. Milli eğitimci kardeşlerim. Bir de e, size gelen yazılar konusu değinmek istiyorum sizde bazı arkadaşlarımız biraz eksik yatı diyorsanız. Aralık maaşının son 15 günü eklendiği için Ocak ayında 15 günü eklendiğinde yar yarıya bir sıkıntı söz konusu arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki arkadaşlar Şubat ayında bu maaşlarınızı kesintisiz alacaksınız Allah'ın izniyle. Ama benim bir düşeceğim daha var arkadaşlar. Milli arkadaşlarıma şunu söylemek sormak istiyorum. Değerli Milli arkadaşlarım. Burada şuna dikkat edin sizlerin de enflasyon zammı almanın söz konusu. Yani tüm dörtteye geldiğinde size de gelecek. Oradaki ümitsizlik durumunu lütfen terk edin. Mutlak ve mutlak o farkı alacaksınız. Ama önemli olan neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Sizlerin bu konuda kararlı ve azminizi devam ettirme anlayışınız olmalıdır. Hiçbir zaman hazır bir şekilde, durağan bir şekilde durana hiçbir er, hiçbir kazanç, hiçbir kazanım gelmez. Olsa olsa büyük bir şans ve rastlantı eseri böyle bir şey olması gerekir. Sizlerin bu konuda duyarlı ve hakkınızı sonuna kadar savunan bir anlayışta olmamız gerekir. Belediyelerdeki promosyon olayları dikkate takip ediyoruz. Bankaların sayınızın az olduğu için isteksiz davrandığını düşünmekteyiz. Ortak bir anlaşma yoluna gitmediklerini görmekteyiz. Ama bu konuda ısrarlı olacağız. Size promosyonlar mutlak verilmelidir. Çünkü siz toplu olarak bir bankadan para alıyorsanız bunu avantajlar hissetmelisiniz arkadaşlar. Siz de, de kamudasınız. İnşallah belediyelerin dörtte tam kadro niyetiyle İnşallah milli kardeşlerimizin 12 ay müjdesini bir seçimden önce buradan ilan etmek ve hepinizi sevince boğmak niyetiyle. Burada gerçekler dünyasının bu uğurlu sesinin bu uğurlu duruşunun sizlere katkı sunmak niyetiyle görüşmek üzere arkadaşlar.